Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda Gök Tuğayakabıcılık ve Alp Tuğayakabıcılığın temelde aynı işi olduğunu, ama sermaye yapılarında farklılıklar olduğunu görmüştük. Gelirleri, gayri safi karları, işletme kazancına kadar her şeyleri aynıydı. İşletmeleri aynı ekonomik sonuçları doğuruyordu. Ancak sermaye yapılanmaları farklı olduğu için, bu çizginin altında farklılıklar göze çarpıyor. Örneğin, Altu işletmesinde görülen ama Göktuğ'un gelir beyanında olmayan borç faizi. Bunun ne anlama geldiğine bir bakalım. Bu iki işletmecinin mal varlıklarına bakıyoruz şimdi. Bu gördüğümüz onların bilanço tablosu. Aynı olduklarını görüyoruz. İkisi de 20 bin lira nakit paraya sahip, burada çizdiğim gibi. Göktuğ Mal varlığında 20.000 lira para görünüyor. Aptuğ'unkinde de aynı şekilde. İkisinin de güzel 100.000 er liralık mal varlıkları var. Tabloyu çizerken yüksekliği paraya göre orantısal olarak belirledim. Evet. Şimdi iki işletmecinin de yüksek miktarda malı ve 20'şer bin liralık paraları bulunuyor. Aynı zamanda ikisinin de 20'şer bin liralık demirbaş ekipmanları var. Yani her iki işletmecinin mal varlıkları, geliri ve kârı yaratan etkenleri aynı. Bu kadar benzer ekonomilere sahip olduklarına göre, kiraladıkları yerlerin de benzer olduğunu varsayıyoruz. Aralarındaki farksa, bilanço tablosunun diğer yanına geçtiğimizde ortaya çıkıyor. Farklı sermaye yapılanmaları derken bunu kastediyorum. Şimdi ikisinin de borç tablosunu çizelim. Bu Göktuğ'un borçları, bu da Alptuğ'un. Her ikisinin de benzer ödeme hesapları bulunuyor. Belki de ayakkabı aldıkları üreticilere yapacakları ödemeleri birkaç ay ya da birkaç hafta sonrasına ertelemiş durumdalar. Yani üreticilere yapacakları ödemeleri her ikisinin de var. Evet, ödeme hesapları hanesinde ikisinin de 5000 lira var ve bunu da orantısal bir şekilde çizelim. 5000 liralık ödeme hesabı diyelim. Bunu tam oranına göre çizmedim. Aslında 1 bölü 4'ü kadar görünecektir. Şimdi ikisinin ayrıldığı noktaya gelelim. 100 100.000 lira borcu var. Göktuğ'un borcu yok. Evet, 100 100.000 liralık borcunu buraya çiziyorum. Göktuğ'un da borcu yok demiştik. Şimdi sermaye yapılarını düşünelim her ikisinin de. İkisi de aynı mal varlığına sahip, sermaye yapısı bize bu mal varlığının ödenmesinin nasıl yapıldığını gösterir. Borçla mı almışlar, tedarikçilere yapacakları ödemeleri ertelemişler mi yoksa öz sermaye tamamen onlara mı ait? Unutmayın işletme sahibinin öz sermayesi mal varlığı eksi, borç formülüyle hesaplanır. Burada geriye kalan öz sermayedir. İki işletmeci de 140.000 liralık mal varlığına sahip, 105 105.000 lira borcu var, bu miktar mal varlığından çıkartılır, o halde 35 35.000 lira öz sermayesi vardır. Göktuğ ise çok daha fazlasına sahiptir, sermaye yapılanması sırasında daha fazla ödeme yapmış ve 140.000 lira mal varlığı 5.000 lirada borcu var. O halde öz sermayesi 135.000 lira. Sermaye yapısı, mal varlığının nasıl alındığıyla alakalıdır. Sadece borç ve öz sermaye arasındaki ilişki değil, öz sermayenin nasıl oluştuğunu da inceleriz. Bu iki tabloda, öz sermayelerin 10.000 hisseye bölündüğünü görüyoruz. Bu hisselerin her biri, öz sermayenin 1 bölü 10.000'i 10 değerde olacaktır. İkisini de ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz.